gündem Dolar 18,23 lira, e 18,316, 16,86. Borsa 3.521 ve Bitcoin 21.479'la günü yükselişle kapattılar. 23 yıllık kesinleşmiş hapis cezasından yakalanan zanlıdan ilginç sözler geldi. Birini mi öldürmüşüz dedirerek. Beşiktaşlı Joseph'in de sosyal medyadaki bir cümleye tepki yağıdı. "Default gitti" dedi. Malatya'da İbinç ve Hacias yaşamını 3 işçi yaşamını itirken 2 işçi ağır yaralandı. Uzu ile aşk yaşadığı iddialarına yanıt veren Alina Tilki öyle bir şey olmadı dedi. İsminin Kurtuluş Yıl dönümünde yaptı konuşma tepki çekmişti. Tunç Soyer eleştirilere cevap verdi. Yıldız futbolcu Marora İkardin'in eşiği Vardır Nara'nın Galatasaray'dan özel istekleri var. AK Partili Mehmet Özazaki'den enflasyon karşı karşılaştırması geldi. Ekmek 1 lirayken alamıyordunuz dedi. Erdem Timur'un isteyip tek alta sayıda getiremediği tek futbolu ortaya çıktı. İki defa görüşmüş değerli izleyenler ve bu haberimize gün özelliğinden sonra geldik kanalımıza abone olmayı unutmayın.